Evet sevgilerin de yoktaki bugün Bu videomda sizlere Adım Apto Efex CESA adının Ata 16 16 Çözümünü göstereceğim Tabii ki biz de Orijinal programlar Alalım için Ve orijinal Olmadığı için programlarımız e, bu tür hatalar veriyorlar. Araştırdım iki aşamalı yöntemle adı ve ayak after effect'in bir rahatlıkla çalıştırabilir. İlk aşamaya geçiyorum. Geçmeden önce, ilk aşamaya geçmeden önce adı ve nasıl bir hata verdiğini görelim tıkladığımda şöyle bir hata veriyor hata onantı diye yapacağız. geçiyoruz. Bu arada mouse'um neden böyle hareket ettiğini merak edenlere şöyle bir şey söylüyorum. Ben normal mouse kullanamadığım için klamfine num tuşlar ile mouse'u kullanıyorum. O yüzden e, böyle yavaş ve İyi inceleme diyor. Aftur efendimle saat topluyoruz ve özellikler diyoruz özellikler dedikten sonra açılan pencerede oyununun kısmına geçtikten sonra bu programı yönetici olarak çalıştı Kutucuğunu çok koy, koyuyoruz ve e, uygulat deyip tamam deyip çıkıyoruz İlk aşamada e, aftım efektimin açılıp açılmadığını kontrol edelim e, ilk aşamada tekrar ilk aşamayı yaptık ben sonra şöyle bir hata ve alttaki kutucuğu işaretleyip OK dediğimizde şu hatayla karşılaşacaksınız. Şu hatayı gidermek için ikinci aşamamıza geçiyoruz. Şu gördüğünüz dosyanın içindesinde şöyle bir isimli bir uygulama var. Bu uygulamayı e, internetten araştırıp indirebilirsiniz. Çok, çok basit. Çok zamanı almayacağım düşünüyorum. Bu uygulamayı kopyalayıp, o e, kopyaladıktan sonra bu burasıyı kapatırız. <gülüyor> İkinci aşamada After Effects temizin üzerine geliyoruz. Saatlıkla verdikler diyoruz. Açılan pencerede alt kısmında dosya konumunu aç diyoruz. After Effects temizin neye konulduysa orayı açacaktır. A açtıktan sonra ee, konum dosya konumunu açtıktan sonra 32 diye bir dostlar var oraya açıyoruz biraz önce o bukopya dön uygulanmayı buraya yapıştırıyoruz ve devam dedikten sonra Klasörümüzü kapatıyoruz. Klasörümüzü kapattıktan sonra pencereyi de kapatıyoruz. Şimdi After Effects'imizin iki aşama bu. Le yaptıktan sonra çalışık çalışmadığını kontrol edelim. Bir tıklıyoruz bekliyoruz. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde programımız açıldı. Kapatalım. Bir daha açalım bakalım. Hata veririz mi tekrar? Tekrar açıyoruz. program şu anda rahatlıkla açılıyor. Hata onantayı bu şekilde giderebilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum, yorumlarınız ve e, likelarınızı videoyu lütfen paylaşalım. E, test ettim, onayladım.